Bugün 17 Eylül 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcundaki Ay, sosyal ve özgür enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, Satürn'e kavuşarak, Akrep burcundaki Venüs'te de dik açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerimizin üzerimizdeki etkisi artabilir. İlişkilerde güven ve sadakat konuları da öne çıkabilir. İlişkilerimizde tutkulu olabilir, duygusal baskı ve endişelerde hissedebiliriz. Finansal paylaşımlar, parasal kazançlarla ilgili bazı sınırlamalarla karşılaşmamız mümkün. Şartları çok zorlamadan duygularımızı dengelemeye çalışalım. Günlük iş ve sorumluluklarımıza odaklanıp disiplinli hareket edebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde kova burcundaki ay, boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak. Bazı hızlı ve beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlar karşısında dürtüsel ve sabırsız davranmak yerine sakinliğimizi korumaya çalışalım. Bağımsızlık ihtiyacının artması daha iskankar enerjileri de neden olabilir. Mantıklı ve sağduydu yaklaşımlar lehimize olabilir. Terazi Burcu'ndaki Merkür ile Balık Burcu'ndaki Neptün arasında oluşan gergin görünüm zaman zaman yanlış anlaşılmaları ve kararsızlıklara yol açabilir çevremizdeki kişilerin etkisinde kalıp tavizkar davranabiliriz kişisel sınırlarımızı korumaya çalışalım siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun